Ablan gelince, sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız, ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de. Ya. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. Hadi bir git. Sen şimdi kesin yok mu diyorsun? Tabii git. La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin, kime yandığın belli değil la. Oradan afille çek kızım. Üçten geri sayınca aç, kapının arkasına saklan. Ben de delilendireyim anneni. Üç, iki, bir. Baba. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi babam ölüyor. Ben videoyu kapatıyorum. Her like bir fatiha. Arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşit artist <gülüyor> Senin ayağın pedala yetişiyor <gülüyor> mı? Uçakta pedal yok ki mal. Ya yeter bunu artık bir bırakın ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Ne iş yaptığımı söyledin mi? Ee, Yok. Hayatım zaten ne iş yaptığımı öğrenince beni kovacak. Ben gideyim ya. Hayatım sen alının teriyle paranı kazanıyorsun. Ya niye kovsunlar? Hayatım erotik şop işletiyorum ben. Erotik şop. Ee, ne üzerine oğlum tüker? Nalvurum Ev... ben. Nalvurum. <gülüyor> Ali abi. Nereden tanışıyorsunuz oğlum? Ne nereden tanışacağız? Şeyden tanışıyoruz baba biz. Benim dükkana gelmiştin yani. Yok artık Mete. Abi ben senin dükkana niye geleyim? <gülüyor> Oğlum geldin, dübelden aldın yani. Lan onun adı Dübel miydi? Bana bana gel, kaçma güzel. Biri biri biri biri biri var. Üleğimin içinde yeri yeri var. Bahçeli bir evimiz vardı, incir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri o, olurdu. böyle Böyle. Ya incirleri hep toplayacağız, yok. Meyveler yok, babam da kullandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. <gülüyor> bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz kapana sıkışmış. Hayır. Hayır. yok Safa. <gülüyor> anne. Ha? Bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağımda? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Hiç yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. Aha bak burada bak saklanma saklanma dön. Kazımcığım, lütfen baba kedi muamelesi yapmaz mısın? Aa kedi gibidir Osman'ım benim. Pisi, pisi, pisi, pisi, pisi, pisi, pisi. ya? Ah, mırtın ayol. Çok oyuncu maşallah, kısırlaştırdınız mı bunu?